İlgili arkadaşlar, şimdiki videomuz siber güvenlik alanıyla ilgili bulunuyor. Bu videoda bulduğum DVR yani kayıt cihazıyla ilgili güvenlik açığı ile ilgili bilgilerden arkadaşlar. Şimdi DVR'la biliyorsunuz arkadaşlar tenlet e, girişleri var. Bu tenlet girişleri de fabrikasyonda gelen repos şifresi ile bırakılıyor. Bunlarda şöyle bir e, sponusu oluyor arkadaşlar. Şimdi e, film olan çoğunlu, ben de kendimde birçok büyük firmayı sordum. Bir tane çiftlerin verilmediğini söyledi. Peki, peki bu tane çiftlerin verilmedi mi? Tane çiftlerin ne ne oluyor? Modeminize, pardon, modem diyorum. Evet, TV kırılabilir arkadaşlar. TV aranızın içindeki e, sistem silinebilir. Botla saldırısı sizin TV aranızda botla saldırısı yapılabiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir tane. PBR'dan örnek vermek istiyorum. Şimdi kutu ile gireceğim. Şimdi ilk başta IP'yi girelim Burada, Buradan internet seçiyoruz. Ve open Burada kullanıcı adımızı girelim arkadaşlar. şifremizi girelim şu şey, şunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o tek bir şey Yani şu an diğer için Şu an dizledim arkadaşlar. Bir stoptanı Şimdi JTM ile dizine gireceğim arkadaşlar. JTM nasıl yaparak arkadaşlar? Şimdi tekrar için Listeledik arkadaşlar Costume, DWS, Logo, MTD, US, QSB ve evet. Şu an e, cd, mtd içine giriyorum arkadaşlar. ds ile listeliyordum. Jokuk kursu ve bok var arkadaşlar. Şimdi cd, jokuk kursu arkadaşlar. ds ile listeliyordum. Ve benzeri VMs, DHKPJP, NetWorks, Result, Nota Geomotik. şu account 2 arkadaşlar ve account 1, account 1 de bizim girişteki şöyle söyleyeyim e, web arayüzündeki şifremiz var arkadaşlar. Yani bir hacker girdiğini düşün. düşünün, yani bu yani firmalar vermiyor ya, bize, daha doğrusu bana, üstasının aynısını söyledi, verilmiyor diyor. Ve bunu hackerlar çok bir şekilde buluyor. Bu e, şifre de zaten internette bir tane e, etiketlerin yayınladığıne ben bildim. Ben de şey yap, yapabiliyormuşum çünkü şey. herhangi bir brute force ataklarla. Şimdi bunu ne yapabiliyorlar? Şimdi account key de şifremiz var. Şimdi account key de komutuyla siliyorlar arkadaşlar. Yani bir hacker geldi, account key'i kendisi sildi ve parayızı Şimdi ise account 2 credentials 2 Şimdi modem web arayüzümüze gireceğiz.